Cebeli Ankara Altın Sezon 6. hafta müsabakasında 3. karşılaşma gerçekten bambaşka bir heyecana sahne oldu. Gazi Üniversitesi Hastanesi' Türk Traktör takımı uzatmalar dayanmayı başardı. Şimdi yanımda takım kaptanı Niyazi Bey var. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle mücadele ötürü kutluyorum. Evet. Bambaşka bir karşılaşmanın seyri ve ilk kez Cebeli'de bu sezonda uzatmalı bir karşılaşma seyretirdiniz. Bizlere neler söylemek istersiniz? Evet öncelikle galip için çok mutluyuz. Bu bizim ilk galibiyetimiz oldu. Ee, buna benzer bir maçı ilk maçımızda vakıf banka karşı da oynamıştık. Orada roller değişikti. Tam tersiydi. Ee, biz 18 sayıdan gelip yenildik. Ama bu sefer tam tersi bir durum söz konusu oldu. Ee, biraz ikmansızlığımızdan dolayı ilk maçlarda çok istediğimiz sonuçları alamasak da e, takımımız süre gelen zaman içinde e, takım uyumuyla bu maçta ağırlığını hissettirdi ve Son periyotta önce uzatmaya götürdük, sonra da uzatmada rahat bir galibiyet aldık. Tabii Gazi Üniversitesi'nde çok değerli oyuncuları var. Onların maça domine ettiklerini gördük. Tabii maç içinde önlemlerimizi aldık. Özellikle on numaraları muhteşem bir performans gösterdi. Onu, evet, onu biraz kilitleyince maçın seyri yavaş yavaş bize doğru döndü. Ee, hocamızın işte takım arkadaşlarımın emeğine sağlık Gazi Üniversitesi'ne kutluyorum. Çentim bence bir mücadeye gösterdiler. Taraftarları da çok iyiydi bugün. Bizim taraftarlarımız da hakikaten e, her geçen gün daha iyi oluyorlar. E, dolayısıyla zevkli iki tarafı da memnun eden bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Keyifle güzel centimence müsabakalara devam etmekle de mühendisi içindeyiz. Biz de başarılar diliyoruz klaspora TV ailesi olarak sevgili ol. izleyenler. 6. hafta mücadelesine 3. karşılaşmada Gazi Üniversitesi Hastanesi yenmeyi başardı Türk Traktör. Gelecek maçta görüşünceye dek hoşçakalın. kalın Eksan takımından Sulde Baba daha yanında. Öncelikle sizi tebrik ediyorum bu özgüveninizden ötürü. Sahada ikinci kez bir kadın basketbolcuyu görüyoruz. Ben öncelikle çok mutlu oldum mücadelenizden ötürü. Siz neler söylemek istersiniz? Ya ben daha çok kadının katılmasını isterim, kadınlarla oynamak isterim ve ligi çok beğendim. Ee, gerçekten çok profesyonel insanlar da var ama benim gibi oynamak isteyen insanlar da var. yani e, Bütün kadınları oynamaya davet ediyorum eğer istiyorlarsa yani. Mutlaka herkes benim gibi oynamalı diye düşünüyorum. Takımda antrenmanlar nasıl geçiyor? Maçı gördük ama antrenmanlar nasıl? Antrenmanlar biraz daha samimiydi. Tabi burada biraz önce çekindim, sonra biraz daha açıldım ama antrenmanlar biraz daha keyifli tabi maça göre benim için. Daha tanıdığım insan olduğu için. Hani orada tek kadın olmam o kadar gergin olmayamayıp başa çıktığımda biraz gerildim bu konuyla alakalı ama şuan çok hissediyorum. İlerleyen haftalarda size ve takımınıza da başarılar diliyorum. Umarım daha çok kadınları da bu sahada görürüz. İnşallah ben de bunu böyle diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Meteksan takımından de bizlerle birlikteydi. Artık son karşılaşmada görüşünceye de hoşçakalın. Sevgili izleyiciler CBL Ankara'da 6. haftadayız. Artık son karşılaşma oynandı. Etmaden karşısında strateji ve bütçe başkanlığı Galip taraf olduğu yanında takım koçu ve aynı zamanda kaptanı Emre Çalışkan var. İlk olarak Emre Çalışkan'a mikrofonu uzatmak istiyorum. Dikkat ettiğim bir konu var bugün karşılaşmayla ilgili. Hep ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek. Tüm çeyreklerde çeyreklerin yarısından sonra açılan bir strateji ve bütçe evet. başkanlığı vardı. Neler söylemek istersiniz bu galibiyetle ilgili? Tabii, tabii öncelikle çok mutluyuz. Bizim ligdeki ilk galibiyetimiz bu. Bu açıdan da mutluyuz. Öncelikle takım arkadaşlarıma ve koçumuzu kutluyorum, teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi bir maç oynadık. Rakip takımı da kutluyorum bu arada. Onlar da e, gayet iyi maç oynadık ve e, güzel maç geçirdik açıkçası. izleyiciler için de iyi olmuş diye düşünüyorum. Mutluyuz sayesinde. Başarılar diliyoruz. Koç neler söylemek istersiniz takımınızla ilgili? Valla kaptanın söylediklerine katılıyorum. Ee, böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Ee, Takımla da gerçekten şu anda memnunum. Gayet güzel bir galibiyet oldu. Ee, tabii kopmalarımız oluyor ee, ama e, doğru basketbol oynadığımız zaman e, maçı basketbol sertliği anlamında biraz sertleştirdiğimiz zaman e, bu takımın önünü açık görüyorum. İnşallah bundan sonraki grup maçlarında biraz daha galibiyet sayımızı artıracağız. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Sevgili izleyiciler demek ki artık yeni yılın son mesajını da strateji ve bütçe başkanlığıyla veriyor olacağız. Umarım öncelikle sağlık ardından mutluluk ve huzurun olduğu yeni bir sene olur hepimiz için. İzleyicilerimize teşekkür ederken CBL ailesine de yeni sezonda hep birlikte başarılar diliyorum.